Merhaba Masal. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün yeni arkadaşların gelmiş. Tanışalım mı arkadaşlarını? Tanışalım. Kimmiş bu oyuncaklar? Bu Erek. Evet. Bu ben sen. Tavşan mı? Bunlar ben konuşmuyor ben mu? Arkadaşlar. <gülüyor> ben Lala. <gülüyor> memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Masal. Bundan sonra oldum ben ne olayım? sen. Ben? Oh. Oh, ben ne oldum. Ben de çok memnun oldum. <gülüyor> ne yapıyorsun Masal? Bakayım. <gülüyor> Nasılsın? İyi misin? İyiyim buradayım. <gülüyor> Sen burada evlilik mi oynuyorsun? Evet. Ne oynuyorsun? Bizimle de oynamak ister misin? Oynarım. Hadi hep beraber oynayalım o zaman. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi biz bugün ne yapacağız masa Bu yıpranan Barbie bebeklerin saçlarını yeni almış gibi yapacağız. Bir sihir yapacağız. Önce sihirli bir karışımımız gelecek. O bebeğimizin saçlarını o karışımın içine batıracağız. Ve bebeğimizin saçları düzelecek. Değil mi arkadaşlar? Ay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sihirli Hasan nerede? Burada. Tamam. Okus pokus yap şimdi kızım. Tamam. Hadi bakalım. Evet Masal, sihirli karışımın gelmiş. Evet. Tamam, başlayalım mı? Başlayalım. Hadi, bebeklerini al bakalım. ben. En sevdiği şey kendi başlıyor. Hangisini istiyorsan onu yap, ben tamam mı? Kulağa Senin evet. bu sarı ördek oyuncağın da çok güzelmiş. Evet. Bunlar kukla mı? Çok teşekkür ediyorum babası. Bunlar parmak kukla. Bu <gülüyor> sarı ördek de çok konuşuyor ya. <gülüyor> ya Masa sen ne yapıyorsun? Ben çok merak ediyorum. O karışımın içinde ne var? Nasıl yapacaksın? Şimdi bu karışımın içinde sihirli bir iksir var. Barbie bebeklerin saçları düzelecek. Değil mi Masa? Önce beklemek lazım. Biraz beklemek mi lazım? <gülüyor> tamam beklelim kızım. O suyun Aynen. içine batırınca ne oluyor masa? Keşkıyor. Saçlar yumuşuyor mu? Evet. Baksana. Burada bir ördek var, sarı bir ördek. Bizi dikicliyor. Sen ne bakıyorsun bize? Yemek <gülüyor> Senin bir adın var mı? Var. Lala. Lala mı? Üçünü yıkayalım. <gülüyor> <Üzün yıkarı. gülüyor> Yıkalım. Yıkalım, yıka bakalım hadi. Geçiyor mu Masal? Evet. Çok merak ediyorum. Buradan neler yapacaksınız böyle? İyice kuaför salonuna çevirdiniz arkadaş. <gülüyor> po, bir saniye geçer misiniz sen? Evet. Masal bu Cook World'u deyince çok sevindiymiş evet. yahu. Evet, Dik dik dik. En çok beni sevdiniz yoksa Po'yu mu? İkisinin de mi çok sevdin Masal? Onlar da seni çok sevmiş. Ama bu sarı ördeğin kargası çok güzel gördün mü? Gördüm. Dokun bakayım gagasına ısıracak mı? Ne yapayım dokunmam. Isırmıyor onu. Yok seni. ısırayım Ne yaptın masa? Isırmıyor. O ne? Isırıyor mu? Bak. Sarı kukla sır çabuk masalı. Masal sen seviyor musun sarı koklayın? Evet. Karagasına dokun. Benim bir ismim var. Değil mi? Senin ismin neymiş onun? Lala. Lala mı? Lala. O nasıl bir isim öyle? <gülüyor> sen hiç çocukken kesimi izlemedin mi? Liki Liki. Liki Lala. Ama onlar da çok şirinmiş Masal ya. Ben, ben pembeyi daha çok sevdim. Teşekkür ederim. Bu benim. Senin öpücük atıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sarı ördek kıskandı sanki. <gülüyor> sarı ördek kıskandı mı Ben kıskanç biri değilim. Neden benimle uğraşıyorsunuz beyefendi? Mesela sarı ördeğin de başka. Aa, ne yaptın orada? Sarılıyorum sana şu anda. Kakasını tuttu orada yani arkadaşlar. Yapma Masal. Aa! aa. Bırak, hayır! Hayır bırakma beni! Kuran bırak, bırak. Evet! <gülüyor> Masal'la bebeğin saçları oldu mu kızım? Oldu. Bir çıkar bir bakalım. Bezin üzerine koy bakalım bir. Sonra da tarayalım tamam mı? Vaa oldu. Evet mavi renkli bir suyumuz var. Koy bezin üzerine kızım. Onu biraz kurakla. Çünkü bu var <gülüyor> değil. Çünkü bu sihirli. Evet. <gülüyor> Masal, kurakladın mı kızım saçlarını? Evet. Ee, bir tara bakalım şimdi. Be. Tamam. <gülüyor> Hadi sen bana darar mısın? Yok. Dara Bunu dara. Kukla tarağını aldı. Saçını mı tarayacak? Nasıl yapacak? <gülüyor> Önce seni göstermen lazım kızım. Bir göster bakalım nasıl taranacak. Evet bebeğin elini al Güzelce tara bakalım saçları Ördekleri de çok yaramaz ya Biri tavşan biri ördek sürekli hareket ediyor Bak şunlara ya Birazcık da sabun de Bakalım Biraz daha tara düzelecek mi? Bak bakalım mı? Bu keziri eğer siz haklıda değilseniz kesinlikle düzenleyecek bey beyefendi. Tamam. Siz benimle <gülüyor> ben çok uğraşıyorsunuz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Masam, nasıl oldu kızım bebeğin saçları? İyiyiz oldu. Güzel oldu mu? Annesi bir kimin fikriydi? Tabii ki Masal'ın fikri. Masal'ın fikri mi? Evet. Mavi sihirli suyla bebeğin saçlarını mı terede? Evet. evet. Masal şimdi bebeğin saçlarını bize gösterebilir misin bebeğin? Gösterebilirim. Bakalım bir. Ver bakalım. Wow, Masal. Az önceki bütün yıpranıklıklar gitmiş. Evet, bence gitmiş. Evet. Şimdi Şu sana... diğer bebeğini de alalım bir. Şimdi bu pembe gitsin. Ama bunun saçları çok azmış. Neden biliyor musun? Bak bunun bir tane tokası vardı, şöyleydi, bağlamıştı. O yüzden bak. Hadi. Ama arkadaşlar farka bakar mısınız? Nasıl parlıyor, ışıl ışıl? Nasıl acım? Şimdi o bebeğini de ver bana. O bebeğini de bir bakalım. Bakın. İki bebeğin saçının arasındaki fark arkadaşlar gösteriyorum size. Bu bebeğin saçı oldukça yıpranmış ve keçe gibi dokunulmuyor. Ama bu bebeğin saçları yumuşacık oldu. İlk aldığımız günkü gibi oldu. Şöyle. Şimdi bu bebeğini de yapmak ister misin? Evet. bunu da saçını onaralım tamam mı? Ay yapma olmaz bunu Tamam onu da yaparız. Ay bunu. Bakalım bir o bebeğine bakalım. Evet bu bebeğin de saçları bu şekilde. Masal bunun saçlarını onarmak istiyor. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Önce bu çıkaplak kartında. Ne yapayım? Ne yaptın Masal? O bebeğinin adı ne Masal? Evet. Oyuncak. Oyuncak bebek. Wow, çok yaratıcı. Biz onu nereden aldık kızım? Oyuncak aldık. Evet. McDonald's'tan aldık değil mi? Evet. McDonald's'ın çocuk menüsünü aldık, oradan oyuncak çıktı aşkıma. Şimdi olacak mı o bebeğin saçları? Annesi bu suyunun sarısında kaç dakika beklemesi lazım? Ee, bir 5 ila 10 dakika arası. Hmm. Beklediği zaman pırıl pırıl oluyor. Masal uyuyor musun? Evet. <gülüyor> Neden uyuyorsun anneciğim? Hı hı. Hani Senin diğer arkadaşların nerede? O kuklalar vardı. Az önce ben seslerini duydum onların. Nerede onlar? Bilmiyorum. Gittiler mi? Gelişare alalım mı? Nasıl bizi böyle bırakıp gittiler ya? Ben hiç onlarla sohbet edemedim. Burada. Oradalar mı? Evet. E hadi gelşinler o zaman aa, aa, Ne yapıyor? Onlar orada oturmuş yemek yiyorlar. Bakar mısın? Çok mu yoruldunuz da geçtiniz oraya siz? <gülüyor> Hemen Masa'nın kuklu arkadaşları gelsin. Hadi bakalım. Masa ne yapıyor bu kuklu Bakıyor benim buraya. Seninle oyun oynuyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öneririm, öneririm. <gülüyor> <gülüyor> ben nerede oynadım? Bunlar çok yaramaz ya. <gülüyor> Biz gittik diye bir sürü lasta gibisiniz arkadaşlar. Hepsini duyduk. Siz nereye gittiniz arkadaş? Yemek mi yiyordunuz? Evet. Ne yemeği yediniz? Boğanın sesi çıkmıyor neden? Çünkü benim sesim çok kadar. <gülüyor> Konrep <gülüyor> olmuşum da. Nasıl onun ne olmuş? Akşam bir şey yoktu. <gülüyor> Her şey o buz gibi soğuk kolayı içtikten evet. sonra oldu. Bunun tuttum masal. Aa. aa. Bak sırsa karışma. Tavşan masalı ısıracak şimdi. Nerede Bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ördek arkadaşı yardıma gitmiyor. Hani ördek kurtarsın onu. Arkadaşını kurtar çabuk. <gülüyor> Bakalım bir yumuşamış mı? Evet bayağı yumuşamış. Bezin üzerine koy bir kurakla bakalım. Siz bu işlemi nasıl yaptığınızı bizimle de paylaşacak mısınız? O su içinde ne var ben çok merak ediyorum. O içinde bir bücün bir çarpam var. Bunun dışında ne olduğunu arkadaşlar videonun sonunda anlatacağız. Onun için videomuzu sonuna kadar dinleyin, seyredin, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar Masal ördüğün Gagasını tuttu bırakmıyor. Öbür arkadaşı yardıma gitsin kurtar onu çabuk. Evet, hastayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Kızım bebeğin saçlarını tara bakalım bu nasıl olmuş? Ördek çabuk ördeği Kızım saçları tara bakalım Ördek arkadaşlarına göster olmuş mu saçları Bakalım mı Yumuşamış mı Evet wow. Tara bakalım saçlarını Tamam, tar bakalım saçlarında. Ayaklar çok pis. Tamam. Simüzyonlar da. Ayakları kokuyor. Hadi bunu kelim. İyi hadi bakalım. Aa, Yeah. <gülüyor> ne yapıyormuş böyle öldük arkadaşım? Ben ya. Saçlarını mı tanıyor bebeğini? Evet, Bu da çok becerikliymiş ya ho. Dur bebeğini bize göster bakalım Masal'a. Bebeğini bize göster aşkım. Bakalım ne bir. Vav wow, çok yumuşak olmuş arkadaşlar. Hadi şimdi sıra. Ee, sıra balım. İpek gibi saçlarım. Tamam bırak. onu da yapalım. Ördek arkadaşın ne diyor sana? Evet mesela arkadaşlarına vedalaşalım tamam mı? Sonra burada oynamaya devam edeceğiz bitmedi bitmedi tamam mı? Benim söylemek istediğim bir şey var kameraman abi. Neymiş efendim o? Biz sizleri çok sevdik. Eğer siz de bizleri sevdiyseniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi sürekli görmek istiyorsanız bizim Peki, anladık. Çok teşekkür ederiz herkese. Masal, bu çok konuşuyor senin ya. sus sana bir ya. Ya hayır, biz çok konuşmuyoruz. Sustur şunları çabuk! Sustur, sustur! Kendinize iyi bakın, görmüşsünüz arkadaşlar. <gülüyor> Masal'cım, videonun sonunda bunu nasıl yaptığımızı söyleyeceğimizi dile getirmiştik değil mi? Şimdi, sizin de Barbie bebeklerinizin saçı çok yıprandıysa arkadaşlar, ee, biz yumuşatıcı kullandık, çamaşır yumuşatıcısını sulandırdık. Bebeğin saçlarını yıpranmış saçlarını bir 10 dakika kadar yumuşatıcılı suda bekletirseniz, şu görüntüden kurtulursunuz arkadaşlar. Bebeğinizin saçları ilk gün, ilk gün nasıl aldığınız günkü gibi olur. Şu bebeğin saçı da gösterin, parlak, yumuşak daha iyi oldu. Şöyle gösterelim. Sırrımız şey sadece çamaşır yumuşatıcısıydı arkadaşlar. Evet. Siz de deneyebilirsiniz evet. evde. Ben